Ekmek küfü bakterileri yok ediyor. Mikroorganizmalar küçüktür. O kadar küçüklerdir ki bir arada kümelenmedikleri sürece onları göremezsiniz. Bu noktaların her biri aslında milyonlarca bakteriden oluşuyor. Mikroskobik seviyede küfler ve bakteriler arasında amansız bir mücadele vardır. Kaynakları ve yaşama alanları sınırlı ve amaçları hayatta kalabilmek. Küfler cephanelerinde güçlü kimyasal silahlara sahiptir. Ben bu videoda Alexander Fleming'in meşhur ekmek küfleri bakterileri yok eder deneyini anlatacağım. Burada biraz taze ekmeğimiz var. Şimdi buna biraz su ekleyeceğim. Çünkü küfler neme bayılır. Şimdi bakteriye ihtiyacım var. Her yerden. Hatta kendi ağzınızdan bile kolayca bulabilirsiniz. Bu petri kabında jöle benzeri bir jeloz tabakası var. Bu da benim tükürüğümdeki bakteriler için öğle yemeği demek. Bakteri kolonilerinin görülecek kadar büyük olmaları birkaç gün alacak. Başka bir şeyi etkilemeyecek ya da bir yere dağılmayacak şekilde bakteri ve küflerin büyüyebileceği bir ortam hazırlayalım şimdi. Evet. Bu cam fanus, bu deneye hiçbir şeyin bulaşmamasını ve deneyin de başka hiçbir şeye bulaşmamasını sağlayacaktır. Geri döndüm. İnanılmaz. Oh, burada bir sürü bakteri var. Her hücre bölündü, bölündü, bölündü ve sonunda bizim görebileceğimiz seviyeye geldi. Biraz ekmek küfü de oluştu. Hadi gelin bunların biraz bakteri öldürüp öldürmeyeceğini görelim şimdi. Bir parça ekmek küfü alacağım Ve sonra o yapacağını yapacaktır zaten Deneyin efsanesine göre Fleming'in öğle yemeğindeki sandviçinden bazı küfler Kazara petri kabına dökülmüş Gelin bir de yakından bakalım Sonra tekrar buraya döner ne değişmiş diye bakarız Mikroskop altında küf Bu sarı modele benziyor Küf bakteri hücrelerinin duvarlarına saldırıyor. Burada bardaklar bakteri hücrelerinin duvarlarını temsil ediyor. Küf penisilin salgılar. Böylelikle bakteri hücrelerinin duvarlarına zarar verir. Eh böyle olunca da ortada rekabet kalmıyor kazanan belli. Yani küflerin etrafındaki bakteriler ölür. Burada da küfün etrafındaki bakterilerin nerelerde öldüğüne bir bakalım. Bakın bakın görebiliyor musunuz? Buna ölüm halkası denir. Küfler ve bakteriler milyonlarca yıldır savaşıyorlar. Küfler yeni silahlar geliştiriyor. Antibiyotikler ve bakteriler de sürekli bunlara karşı yeni kalkanlar geliştiriyor. Bu da direnç. Alexander Fleming birinci dünya savaşı sırasında yaralı askerleri tedavi ettikten sonra enfeksiyonların tedavisinde antibiyotiklerin ne kadar önemli olduğunu fark eden ilk insan oldu. Bugün onu penisilini bulan adam olarak tanıyoruz. Ben bu deneyin oldukça açık olduğunu düşünüyorum ve umuyorum ki siz de yapabilirsiniz.